İnsanoğlunun gezegeni son damlasına kadar sömürmesi... ...sonunda karşılığını bulmuş ve dünya... ...kelimenin tam anlamıyla bir beton yığınına yığına dönüşmüştü. Marskent adeta mahşer yeri gibi. Vatandaşlar uzay mekiklerine alınmayacaklarından endişe ediyorlar. Kamil abi, Allah'ın odasında Allah'ın üstü bir durum var abi. I'm notifying all heads of states to initiate the evacuation procedures of the planet. Bir kerecik şnitsel yemeden... Şuradan şuraya gitmem. Memleketin kaderi senin elinde. O şimdi seni bulacaksın Kamil. Yok arkadaşım, yok ya. Yok. Senin istediğin ben olsa ben yemiştim onu ya. Bu gıdaklayan devlet meselesini düşünüyordu. Bu konuda sana yardımcı olabilir Kamil'ciğim. Sadık, hemen bana Danimarka Müzeler bakınıyla bağlantı ayarlıyorsun var. Sıkıntı var. I have ordered every last nuclear head we have left to target Europe as we leave this doomed planet. Bilimsel ve teknolojik araştırma ara. mümkünse bir fakirin DNA'sını eleme, DNA'sıyla oynayıp adamı toba dönüştürsün. Yok işte. Yok, bitmiş. Biteri de iki üç sene olmuş. Finito lan, finito! Eğer şinitseli ayarlayamazsam bütün ülke hepimize mezar olacak efendim. Yapıyoruz şinitseli. Bir ısırık kalırım.